Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım 2023 ayette matematik kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık peki? Toplam fark formüllerinde kalmıştık arkadaşlarım. Trigonometrinin 5. videosundayız. Aynı zamanda kampımızın 27. videosundayız sevgili gençler. Şimdi kamp güzel gidiyor da, kamp güzel gidiyor ama sen acaba sen nasılsın? Ben onu öğrenmek istiyorum. Yorum kısmına yazarsan çok memnun olurum böylelikle öğrencilerimin kampı nasıl gidiyormuş ben de bundan haberdar olurum sonuçta birebir yüz yüze ders yapmıyoruz ben senin nasıl gittiğini bilmiyorum lütfen yorum kısmına nasıl gittiğini kampın ne aşamasında olduğunu yazarsan beni çok mutlu etmiş olursun bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın sevgili arkadaşlarım dilerseniz hadi gelin hep beraber dersimize geçelim. Evet toplam fark formülleri dedik sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu formüle ile alakalı da önceki derslerde belirttiğim gibi bazı şeyler var arkadaşlarım. Hani e, bunda artık sınava 6 ay gibi bir süre kaldığı için bu formülleri ezberlenen senin için daha hayırlı olacaktır. Önce onu söyleyeyim. E, tabii zaten ezberinde ise diyecek bir şey yok. Hayal hoş olsun sana yani diyecek bir şey yok. Şimdi sinüs a b. Bunda sin cos. Cos sin biçimde sıralıyoruz arkadaşlarım. Aradaki artı oluyor. Yani buradaki neyse Şurası neyse burası da o oluyor arkadaşlar Tamam mı? Yine sinüste aynı şey Bakın sin a cos b kos a sin b Buradaki eksi ise buradaki de eksi oluyor Kosün üstte biraz tam tersi Bakın kos kos sin sin Biçimde sıralanacak Artı ise burası eksi oluyor Aynı şekilde sıralanıyor bakın kos kos Sin sin biçimde sıralanıyor Aradaki eksi ise bu sefer artı oluyor ona dikkat Bir de tanjant var Tan a artı tan b, tanjant a artı b için konuşuyorum. Tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b diyoruz. Burada eksiliyse de artı ile eksi, şuradaki artı ile eksi yer değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kotanjant için sevgili arkadaşlarım, tanjant formülü yeterli olacağı için kotanjant formülünü vermiyorum. Niye? Çünkü tanjant biliyorsunuz kotanjant tanjantın tam tersiydi. Yani sen kotanjant a artı b'yi mi istedi? Sen tanjant a artı b'yi hesapla. Bulduğun cevabı tepetaklak ters çevirdiğin takdirde cevap zaten ortaya çıkmış olacak. Tamam mı? Pekala şimdi 41. örneğimize bakıyoruz. Sinüs 105 ve kosinüs 75 değerlerini hesapla demiş. Şimdi şuraya sinüs 105'i hesaplayalım. Arkadaşlarım sinüs 105 için bilindik 2 tane açının toplamını yazacağım. Yani 60 artı 45 yazılabilir bakın. 60 artı 45 için sinüs formülünü uygulayacağım. Sinüs 60 çarpı kosinüs 45 Artı kosinüs 60 çarpı sinüs 45 diyoruz. Şimdi burada sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Kosünüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Artı kosünüs 61 bölü 2'dir. Ve sin 45 de kök 2 bölü 2'dir. O halde bunları bir güzel toparlarsanız sevgili arkadaşlarım. Kök 6 artı kök 2. Bakın kök 6 artı kök 2 bölü payda kısmı ikisinde 4 olduğu için 4'ü yazarız. Bakın sinüs 105 dediğimiz değer kök 6 artı kök 2 bölü 4'de eşitmiş. Şimdi gelin bir de neyi hesaplayalım? Kosinüs 75'i. Kosinüs 75 için de şunu kullanacağız sevgili arkadaşlarım. Kosinüs 45 artı 30 diyebilirsiniz. Şimdi kosinüs formülünü uyguluyorum. Dikkat edin. Kosinüs 45 çarpı kosinüs 30 eksi bakın aradaki artıydı buraya eksi yazdım. Eksi Sin 45 çarpı sinüs 30 diyoruz. Kos kos sin sin biçimde sıraladım. Kos 45 kök 2 bölü 2'dir. Kos 30 kök 3 bölü 2. Eksi sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 30 da 1 bölü 2. O halde arkadaşlar üst taraf kök 6 eksi kök 2 bölü alt kısım zaten 4 olacaktı. İşte bu da kosinüs 75'in değeridir diyoruz sevgili gençler. 42. örneğimize bakalım. Bu işlemi tersten düşünelim şimdi. Bakın burada sinüs, kosinüs kosinüs sinüs var. Yani arkadaşlarım bu sinüs formülüne benziyor. Aradaki de eksi olduğu için sinüs fark formülüne benziyor. Peki neyin neyden farkı? 170 ile 48'in farkı arkadaşlarım. O zaman ben üst tarafa sinüs 170-48 diyorum. Alt tarafa bakacak olursak da alt tarafta dikkat edin. Kos kos sinsin biçimde sıralanmış. Aradaki artı olduğuna göre kosinüsün fark formülü diyoruz. Yani burası da kosinüs 61 eksi 29 olacakmış sevgili arkadaşlar. Şimdi üst tarafa bakalım. 170'ten 48'i çıkarırsanız 122 kalacaktır. Yani sinüs 122 dedik. Alt kısımda 61'den 29'u çıkarırsanız da kosinüs 32 kalacaktır. Üst tarafı ben sinüs 90 artı 32 biçiminde yazabilirim. Alt kısımda kosinüs 32 kalsın. Bakın 90'a eklediğimiz için indirgeme formüllerinden isim değiştirecek ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için üst taraf ne olacak? kosinüs 32 olacak. Alt tarafta da kosinüs 32 vardı. İki aynı ifadenin birbirine oranı 1'dir. O halde cevabımız da 1 olacak sevgili gençler. Geçiyorum devam ediyorum. Sağ üst tarafta 43. örneğimi. Şimdi bu tarz ifadelerde tabi bazı özel durumlarda kullanılabilir. Bakın. Hiçbir şeye benzemiyor pay kısmı. kosinüs 10 artı köküç çarpı sinüs 10. Hiçbir şeye benzemiyor ama benzetebiliriz. Peki nasıl? Özellikle buradaki köküç kullanılır arkadaşlarım soruların içerisinde. Böyle köküçlü falan bir ifade gördüğünüz zaman siz onu şöyle yazın. Bakın kosinüs 10 artı köküç gördüğüm yere tanjant 60 yazıyorum. Çarpı sinüs 10 dedim. Bir de tabi bölü eksi kosünüs 410'umuz var. Onu da kısaltarak yazalım isterseniz. Şimdi 410'un esas ölçüsü nedir arkadaşlarım? 360 çıkarırsanız 50 derecedir 6 kısım neymiş eksi kosinüs 50 imiş pekala şimdi burada şuradaki tan 60 var ya arkadaşlar ben o tan 60'ı şu şekilde yazmak istiyorum Kosinüs 10 artı tan 60 dediğimiz şey sinüs 60 bölü kosinüs 60'tır tabi bir de çarpı neyimiz var Sinüs 10'umuz var o halde ben şuradaki kesir çizgisini sileyim şunu biraz uzatalım tamam mı Şuradaki kosatmışı da ortalayalım düzgün görünsün. Bak şu an sin 60 bölü kosatmış bir sıkıntı yok değil mi? Bir de neyimiz vardı, çarpı sinüs 10'umuz vardı. Alt kısımda ne var arkadaşlarım? Eksi kosinüs 50 var. Onu da o şekilde yazalım. Eksi kosinüs 50. Şimdi bu buna eşitti. Bu da buna eşit. Pekala. Şimdi eşittir diyorum. Kesir çizgimi yine attım ve devam ediyorum. Bakın. Ben burayı şununla şunu çarpıp üzerine burayı ekleyerek yazabilirim. Yani kosinüs 10 çarpı Kosünüs 60 artı sinüs 10 çarpı sinüs 60 yazdığı. Şununla şunu yer değiştirmiş olduk. Bölü alt kısımda ne var? Kosünüs 60 var onu da oraya yazalım. Kosünüs 60 daha sonrasında alt, altta bir de eksi kosünüs 50'miz var. Şimdi gençler bakın kos kos sin sin. Bu ne? Kosünüs. Aradaki ne? Artı. Kosünüsün eksilisi yani. Kosünüsün fark formülü. O halde arkadaşlarım bunu aldım buraya çıkardım. Kesir çizgimi yine attım tek kesildi. Yazacağım şimdi burayı. Bakın kosinüsün fark formülü ise 60'dan 10'u çıkarsak daha hayırlı olur diye düşünüyorum. kosinüs 60 eksi olmuş. Kosünüs 60 eksi -10. 10 ne? kosinüs 50. Şimdi alt kısmında bir kos 60 var o 1 bölü 2. Şunu da ters çevirip çarparsan kos 60'ın yanına düşecektir. O zaman eksiyi buraya koydum kosinüs 50 dedim. Bakın gençler kos 50 ile kos 50 birbirini götürür. Eksi 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsanız eksi 2'nin de ta kendisi geleceğini görürsünüz. İşte şu ifade hesap makinesine de girdiğin takdirde bu ifadeyi eksi 2'ye eşit olarak bulursun. Yani şunu hesap makinesine yaz ve eşittir tusuna tıkla. Tıkladığın anda karşına eksi 2 yazacaktır. Tamam. İlginç ama öyle. 44. örneğimiz. Çok güzel bir örnek arkadaşlarım. Dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz şimdi. Ölsevmede böyle bir soru çıkar mı? Vallahi neden olmasın. O yüzden bir tane buraya işaret koyun arkadaşlarım. Burayı Buraları böyle işaretleyin ki... Ee, SML Hoca'nın video ders kitabından sınava girmeden önce mutlaka tekrar etmeniz gereken sorular olduğunu anlayın. Aşağıda bir bilardo masasında ile beyaz topa vurulduktan sonra oluşan görüntü verilmiş. Bakın buradan vurulmuş. Topun gölgesini de buraya çizdik. Daha sonrasında top şu hareketi izlemiş. Beyaz top buraya geldikten sonra mavi ve kırmızı topa vurmuş arkadaşlar. Vurduktan sonra beyaz top biraz daha ilerlemiş. Mavi top şu şekilde alfa derecelik bir açı yaparak ilerliyor ve kırmızı top da buradan beta derecelik bir sapma yaparak ilerlemiş arkadaşlarım. Beyaz topun vurma etkisiyle. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım ne demiş bize? Beyaz topun değdiği mavi ve kırmızı toplardan mavi olan alfa beyaz olan beta sapmış ve hız kazandıktan sonra sabit hızlarla bir miktar hareket etmişler. Diyor ki bana bu alfa ve beta ile alakalı. 4 çarpı tan alfa artı 4 çarpı tan beta eşittir. 3 eksi 3 tan alfa çarpı tan beta olarak verilmiş. Mavi top sabit 20 cm bölü saniye hızla 5 saniye boyunca hareket etmiş. Bakın bunun şeyi neymiş? hızı neymiş arkadaşlarım? 20 cm bölü saniye hızla ne kadar hareket etmiş? 5 saniye boyunca hareket etmişken. Kırmızı top sabit 12,5 12 cm bölü saniye hızla 4 saniye boyunca hareket etmiş sevgili arkadaşlarım. Pekala devam. Boyunca hareket etmiş. Buna göre toplar durduktan sonra kırmızı ve mavi toplar arasındaki uzaklık kaç santimetre olur diye sorulmuş bize. Pekala şimdi birazcık düşünelim olur mu? Arkadaşlarım öncelikle mavi topun ne kadar hareket ettiğini bulabiliriz. 5 saniye boyunca 20 santimetre bölü saniye hızla hareket ettiğine göre 5 kere 20'den bakın şu kısım hoop, şu kısım sevgili arkadaşlarım 5 kere 20'den 100 santimetredir. Daha sonra kırmızı topun ne kadar yol aldığını bulmak istiyoruz. 4 kere 12.5'tan 60 santimetre yol almıştır diyeceğiz. Bizden istenen ise şuradaki uzaklık arkadaşlarım. Kırmızı ve mavi toplar arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Pekala bulabiliriz. Sıkıntı yok. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Şunu yapacağız biz. Şurada kosinüs teoremi uygulayacağız. Burası x olsun. x'in karesi. Eşittir dedim. Daha sonrasında 60 santimetre ya. Bunları sevgili arkadaşlarım santim cinsinden yazmayalım. Çok büyük sayılar çıkacak çünkü tamam mı? Metre cinsinden yazalım. Bak burası 0.6 metredir. Burası 1 metredir. 0.6'nın karesi 0.36. 1'in karesi 1 eksi. 2 çarpı 0.6 0, çarpı 1 çarpı kosinüs alfa artı beta diyeceğim. Şimdi oraya sığmadı. Ben hemen bunu böyle alacağım. Şuraya çekeceğim. Evet kosinus alfa artı beta diyebiliriz artık buraya. Şimdi sevgili arkadaşlarım iyi dinliyorsunuz beni. Burada ben şunların her birini biliyorum. Ama kosinus alfa artı betayı bilmiyorum. Peki kosinus alfa artı betayı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Şimdi şimdi buraya çok dikkat. Bak ben şunu 4 parantezine alsam. 4 parantezinde tanjant alfa artı tanjant beta dedim. Eşittir. 3 parantezinde 1 eksi... Tanjant alfa çarpı tanjant beta dedim arkadaşlar. Şimdi orasını siz görmediniz ama şimdi göreceksiniz. Hop gördünüz. Daha sonrasında ise ben şu kısmı 1-tan alfa çarpı tan betayı şunun altına atmak istiyorum. Nereye? Bak tam olarak şuraya bölüm olarak atmak istiyorum. 1-tan alfa çarpı tan beta şeklinde. Doğal olarak da şuradaki mavili işaretlediğim şey artık yok arkadaşlarım gitti o. Ve şuradaki 4'ü de buradan aldım. Çarpım durumlaydı Karşıya bölüm olarak gönderdim. Ve böylelikle elimde şöyle bir ifade oluştu. Tan alfa artı tam beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tam beta. Bu nerede arkadaşlarım? Bakın tan alfa artı tam beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tam beta. Yani arkadaşlarım burası tanjantın toplam formülü oldu değil mi? Aslında bu sarıyla işaretlediğimiz yerin tamamı tanjant alfa artı betanın ta kendisidir. Ve bu da 3 bölü 4'müş. Şimdi tanjant alfa artı beta 3 bölü 4'müş ya. Gelin biz şuraya bir dik üçgen çizelim sizinle. Şurası dik ve şurası da alfa artı beta olsun diyelim. Bu alfa artı betanın tanjantı neymiş? 3 bölü 4. Demek ki karşısı 3, komşusu 4. Hipotenüs nedir? 5'in ta kendisi. Şimdi ben kosinüs alfa artı betayı bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Kosinüs alfa artı beta kaçtır arkadaşlarım? Komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5'tir. Şimdi ben şuradaki eşitliği alıyorum. Yazdığımı, yazdığım şeyi alıyorum. Şuraya çekiyorum arkadaşlarım. Ve artık şekille bir işin kalmadığı için burada bazı işlemler yapacağım. Şimdi arkadaşlar kosünüs alfa artı betanın 4 bölü 5 olduğunu bulmuştuk. Bakın şurası 1,36'dır. Eksi 2 kere 0.6 1.2 yapar. Çarpı 4 bölü 5 diyorum. 4 bölü 5. Ve bu da bize neyi veriyor? X'in karesini veriyormuş sevgili arkadaşlarım. 4 kere 1.2 4.8 yapar. 4.8'i de 5'e böleceğiz şimdi. X kare eşittir. 1,36 eksi 4. 4.8 bölü 5 dedik. Şimdi normal şartlar altında ben 48'i eğer 5'e bölmüş olsaydım. 45'in içerisinde 9 defa vardır diyecektim. Daha sonrasında kalan 3'tü. 30'un içerisinde 6 defa aldı. Şimdi burası 9,6'dır diyecektik. Ama ama. Burası 48 değil 4,8. O zaman ben 4,8'i 5'e bölersem burası 0,96 yapacaktır. Şimdi bakın x kare ne oldu? 1,36 eksi 0,96 olmuş oldu. Ve böylelikle x kare ne geldi arkadaşlarım? 1,36'dan 0,96'yı çıkarırsanız 0,40 geldi. 0,40 metre arkadaşlarım bakın burası tamam mı? Peki, peki bir saniye bir saniye bekleyin şimdi. Bu x kare dediğimiz olay... Aslına bakarsanız 4 bölü 10 değil midir? Evet. Arkadaşlarım x kaçtır o zaman? 2 bölü kök olmaz mı? Ve bu kadar metre dedik tamam mı? 2 bölü kök 10 metre. Bizden ne istenmişti? Santimetre istenmişti. O halde ben bunu yüzde çarpmam gerekiyor artık. Yani arkadaşlarım 2 bölü kök 10 çarpı 100 santimetre benim cevabım olacak. Burada ise şunu yapabilirsiniz. 2 bölü kök 10 çarpı bakın 10 çarpı 10 dedim. 10 ile kök 10'u sadeleştirdiniz. Burası kök oldu. Böylelikle 2 kere 10, 20 kök 10 santimetre benim cevabım olur diyebilirim artık. Evet hayırlı uğurlu olsun cevabımız buydu. Ciddi anlamda güzel bir soruydu arkadaşlarım. İnşallah bu güzel soruyu da güzel bir şekilde anlatıp sizlere güzel bir şekilde sunmuşumdur. Siz de güzel bir şekilde anlamışsınızdır. 69. sayfamızı bitirdik. Geçtik 70. sayfaya. X küp eksi 4x kare artı 7x eşittir 0. 3. dereceden denkleminin çözüm kümesi sıfır tan alfa ve tan betadır demiş şimdi siz bunun x parantezini alınabildiğini görüyorsunuz x parantezinde x kare eksi 4x artı 7 eşittir sıfır dedik mi arkadaşlar şimdi zaten şuranın kökünün sıfır olduğunu ve o sıfırın da şuracıkta verildiğini görüyorsunuz bakın demek ki diğer köklerim tan alfa ve tan betaymış ve bu kökler şuranın kökleriymiş arkadaşlarım arkadaşlarım tan alfa tan alfa ve tan beta. Eğer ki şu denklemin iki kökü ise kökler toplamından yani tan alfa artı tan beta köklerin toplamı olur. Kaç gelir arkadaşlarım? Eksi b bölü a'sı bunun ikinci dereceden denklem sonuçta. 4'ün ta kendisi değil mi? Peki köklerin çarpımı ne gelir? Tan alfa ile tan beta'nın çarpımı ne gelir arkadaşlarım? O da 7 bölü 1 yani c bölü a'dan 7 gelir arkadaşlar. Peki şimdi siz tan alfa artı tan beta ve tan alfa çarpı tan betanız elinizde ise neyi bulabilirsiniz? Tabii ki Tanjant alfa artı beta'nın açılımını bulabilirsiniz. Yani burası nedir? Tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta'ydı değil mi? Tanjant alfa artı beta'nın açılımı. Toplam formülü. Peki tan alfa artı tan beta kaçtı? Hocam 4. ve burası kaçtı? 7. Şimdi 4'ten 1'den 7'yi çıkarın 6. 4 bölü eksi 6'ymış arkadaşlarım burası. Tanjant alfa artı beta. Yani nedir? Eksi 2 bölü 3'tür. Güzel. Şimdi ben... Tanjant alfa artı beta'nın eksi 2 bölü 3 olduğunu bulmuşum. Bana neyi sormuş? Kotanjant alfa artı beta'yı sormuş. Hmm. Tanjant buysa kotanjant nedir? Eksi 3 bölü 2'dir. Ne yapıyorduk sadece ama sadece? Tepe taklak ters çeviriyorduk arkadaşlar. İşte bu kadar basit olacaktı. 46. sorumuzdayız. ABCD bir dikdörtgen. BC 3 cm. Şurası 2, burası 4 cm. Kosinüs teta kaçtır? Bakın teta burası. Arkadaşlar çok ama çok dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz beni. Ben şuraya x desem. Buraya y desem. Burada arkadaşlarım şuradaki m'yi görüyorsunuz. Şu şekilde. Bu m'den kaynaklı. Şunu söyleyebilir miyim? Teta eşittir x artı y'dir. Tabii ki söyleriz. Benden istenen şey kosünüs teta'ydı. Peki ben bunun yerine o zaman kosinüs x artı y'yi hesaplayacağım. kosinüs x artı y'nin formülü neydi? kosinüs x çarpı kosinüs y eksi Sinüs x çarpı sinüs y'ydi arkadaşlar. Şimdi gelin buraya şunu yapalım. Şurası 3 burası 6. 3 6 hocam köşegen yani ac 3 kök 5'tir. Daha sonrasında burası 3 mü 3 o zaman burası da 3. 3 4 şuradaki hipotenüs kaçtır arkadaşlarım? Bu da 5'tir. Şimdi çok dikkat çok dikkat. Kosinüs x. x'in kosünüsünü nasıl bulurum? Komşu yani 6 bölü 3 kök 5 biçiminde. 6 bölü 3 kök 5. Şimdi kosinus y'ye geçtim. Şuradaki y açısının kosinüsünü merak ediyoruz arkadaşlarım. Bunu bulabilmek için de şunu şöyle çektiniz diki. Diki çektikten sonra şöyle oldu. Burası 5'ti. Hocam şurası 4. E o zaman burası da 3'tü. Kosinus y nedir arkadaşlarım? 4 bölü 5. Hemen yazdım. Eksi sinüs x. Şuradaki açının sinüsü nedir? 3 bölü 3 kök 5. Ve daha sonrasında sinüs yayı bulmak için de Karşı bölü hipotenüs diyoruz 3 bölü 5 Şimdi sakın ha sakın Böyle durumlarda Sadeleştirme falan yapmayın tamam mı Sadeleştirmeyi en son yapın size benden taktik olsun Neden biliyor musun Çünkü sadeleştirmeyi yaparsan buradaki zaten bak Paydalar eşit ya o paydaların eşitliğini kaybedersin Sonra bir daha payda işlemek için uğraşırsın Yani ekstradan iki işlem yaparsın hiç gerek yok 4 kere 6 kaç yapar 24 3 kere 3 kaç yapar 9 Bölü alt kısım ne 15 kök 5 çok güzel. 24'ten 9'u çıkardınız. Ne geldi? 16. Değil 15. Özür dilerim. Ve sonra da 15 kök 5 dediniz. 15'ler gitti. 1 bölü kök 5'miş cevap. Peki 1 bölü kök 5 e, şıklarda paydası irrasyonel bir ifade yoksa ne yapacaksın? Eşleniyle çarpacaksın. Hocam kök 5 bölü 5'miş cevabımız diyeceksin. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. 47. Örnekler. ABC'de dikdörtgen ED. E, e, Bunların hepsi birbirine eşitmiş. Bakın AD EC ve ED. Bunların her biri birbirine eşit. Diyor ki bana kotanjant alfa kaçtır? Şimdi hiçbir sayı vermemiş gördüğünüz üzere. O halde ben diyorum ki madem şunlar birbirine eşit ben buraya bir diyorum. Buraya bir diyorum. Buraya bir diyorum. Böylelikle dikdörtgenin uzun kenarı kaç olmuş oldu? İki. O zaman burası da birdir. Pekala. kotanjant alfa sorulmuş bana. Kalsın öylece. Bakın ben şuraya x diyorum. Şuraya y diyorum. Alfa. Şuraya yazalım. Alfa. Artı x artı y eşittir kaçtır? 90 derecedir değil mi? O halde alfa eşittir. 90 derece eksi x artı y denilebilir mi? Vallahi deriz. Peki benden ne istenmişti arkadaşlarım? Kotanjant alfa istenmişti. Ben bunun yerine kotanjant 90 eksi x artı y'yi hesaplayabilirim tabii ki. Ve dikkat edin 90'dan çıkarıldığı için, için isim değiştirecek. Birinci bölgede her biri pozitif olduğu için... Aslında bu tanjant x artı y'dir. Yani bana kotanjant a'yı sormuş ama alfayı sormuş ama ben tanjant x artı y'yi bulsam da aynı şeyleri bulmuş olacağım aslına bakarsanız. Peki tanjant x artı y'nin formülü neydi? Tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y'ydi sevgili arkadaşlarım. Peki yani tanjant x'i bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Karşı bölü komşudan 1 bölü 1 1 artı tanjant y 1 bölü 2 gördüğünüz üzere. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 2 dediniz. Üst taraf 3 bölü 2 geldi. Alt tarafta 1'den 1 bir bölü 2'yi çıkardınız. 1 bölü 2 geldi. Her iki de payda olduğu paydada olduğu için gitti. 3 bölü 1 bize cevabı verdi. Cevabımız neymiş arkadaşlarım? 3 olacakmış. 48. örnek. Bir abc üçgeninde tan A eşittir 1 bölü 3 ve tan b eşittir 1 bölü 4 olduğuna göre tan C kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar. Bu tarz sorularda kullanmanızı rica ettiğim ve çoğu yerde bulamayacağınız size bir özellik göstereceğim. Buraya not alarak bunu çözebilirsiniz. Önce notumuzu alalım. Yazın arkadaşlar. Okulda gibi sanki okuldaki bir hoca size not yazdırıyormuş gibi siz de yazın. Aynen şunu söyleyeceğim. Dik olmayan her üçgende tüm köşelerin tanjantları toplamı... Tanjantları çarpımına mutlaka eşittir. Tekrar ediyorum. Dik olmayan her üçgende bakın dik olmayan her üçgende. Bütün köşelerin tanjantları toplamı tanjantları çarpımına eşittir. E şimdi bana A köşesinin tanjantını vermiş. B köşesinin tanjantını vermiş. C köşesinin tanjantını soruyor. O zaman ben diyorum ki tanjant A artı tanjant B Artı tanjant c eşittir. Tanjant a çarpı tanjant b çarpı tanjant c. Aynen bunu söyledik işte özellikle. Tanjant a kaçtır? 1 bölü 3. Artı tanjant b kaçtır? 1 bölü 4. Artı tanjant c kaçtır arkadaşlarım? Bilmiyoruz. X diyelim buna. Eşittir. Tanjant a 1 bölü 3'tü. Tanjant b 1 bölü 4'tü. Ve tanjant c de x'ti. Şimdi bu kısma bakın. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ün toplamı 7 bölü 12'dir arkadaşlarım artı x'imiz var eşittir burası da x bölü 12'dir şimdi x'i aldım ya da e, x'i bu tarafa gönderelim hadi 7 bölü 12 eşittir x bölü 12'den x'i çıkarırsanız x'i 11 x bölü 12 kalacaktır her iki taraftaki 12'leri sadeleştirdim 7 eşittir Eksi 11 x ise x dediğimiz şey arkadaşlarım eksi 7 bölü 11'in ta kendisidir. X diye ne demiştik biz? Tanjant c'ye. Bizden ne istenmişti? Tanjant c. İşte hayırlı uğurlu olsun. Tanjant c eksi 7 bölü 11 karşınızda sevgili arkadaşlarım. Bu özellik arkadaşlarım bazen çok ama çok fazla işinize yarar. Dolayısıyla bu tarz ifadelerde şekilli örnekler de olabilir bunlar. Hatta ve hatta şimdi size bir şey göstereceğim. İlki sayfamız olması lazım ya da ikinci sayfamız bir bakalım şöyle yukarı çıkalım yukarı doğru. Ben size şimdi bir örnek göstereceğim ve o örneği lütfen siz sevgili arkadaşlarım dediğim az önce gösterdiğim özellikle lütfen çözün. Bakın şu örneği dördüncü örneği az önce söylediğim özellikle çözün. Bu ikiz kenar olduğu için arkadaşlarım şurası betadır. Ne diyeceksiniz tanjant alfa artı tanjant beta artı tanjant beta eşittir. Tan alfa çarpı tam beta çarpı tam beta diye çözeceksiniz. Hocam tan alfayı falan nereden bulacağız? Sinüsünü vermiş ya. Tanjantına çevireceksin öyle bulacaksın. Ve bu özellikle de, sevgili arkadaşlarım bu soruyu çözebilirsiniz. Aklınızda bulunsun benden söylemesi. Diyelim ve devam edelim biz konumuza. Evet sağ üst tarafta kalmıştık. Ve o notu da zaten buraya vermişim. Ben az önce yazdırdım size ama olsun daha akılda kalıcı olmuştur. Ama notunuz burada yazıyor arkadaşlarım. Yarım açı formülleri. Yarım açı formülleri. Neden hemen toplam fark formüllerinden sonra verilir? Hiç düşündün mü? Düşünmedin değil mi? Peki o zaman ben sana düşündüreyim bunu. Arkadaşlarım yarım açı formüllerinin tamamı aslında toplam fark formüllerinin bir sonucudur. Yani sen sadece toplam fark formüllerini biliyorsan yarım açı formüllerini ezbere lüzum yoktur. Peki ezberlesen daha güzel olur ama. Çünkü sınavda biz vakit kaybetmek istemiyoruz. Çünkü biz zamana karşı da yarışıyoruz maalesef. Keşke zaman olmasa değil mi? Peki. Sinüs, kosinüs ve e, tanjantın toplam formüllerini hatırlıyorsunuz. Yarım açı formülleri tamamen bu toplam formüllerinin sonucunda elde edilmiştir. Nasıl olduğunu göstermeye sinüsle başlayalım arkadaşlarım. Bakın az önce biz toplam fark formüllerinde sinüs toplam formülünü nasıl gösterdik? Sinüs a artı b. Peki ben şimdi diyorum ki bu b açısı da a'ya eşit olsun. Yani sinüs a artı a'yı bulalım biz. Nasıl yazarız? Sina a çarpı kosa Sina a çarpı kosa'nın toplamı. Peki bak dikkat et burada bir tane Sina çarpı kosağı var. Burada da bir tane daha Sina çarpı kosağı var. O zaman ne yaptı? iki tane Sina çarpı kosağı. İşte arkadaşlarım şurada mor renkte gösterdiğimiz formül Sinüs'ün yarım açı formülüdür. Neden buna yarım açı formülü demiştir? Çünkü buradaki 2 A buralarda A ve A'ya düşüyor. Yani açılar yarıya düştüğü için arkadaşlarım karşı tarafta buna yarım açı formülü diyoruz. Aslında bakarsanız Sinüs toplam formülünün ta kendisi başka hiçbir şey değil. Bu sinüs yarım açı formülü. Şimdi geçelim kosinüse. Kosinüs için aslında bir tane yarım açı formülü var. Ama ondan türetilmiş iki tane daha olacak arkadaşlarım. Dolayısıyla burayı dikkat dinliyorsun. Bazı sorularda e, bazılarını kullanacaksın. Bazı sorularda da farklılarını kullanacaksın. Bundan kaynaklı üç tane var elimizde. Kosinüs a artı a. Yazarsanız kos a çarpı kos a eksi sin a çarpı sin a. Yani kos kare a eksi sin kare a. Bakın burada kosinüs yarım açı formülü elde edilmiş oldu. Peki ben bundan buna bağlı olarak Sin kare a artı kos kare a eşittir bir özdeşliğini biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan eğer ki sin kare a'yı yalnız bırakacak olursan, bak burada kos kare a'yı karşıya attım bir eksi kos kare a. Daha sonrasında gittin şuradaki sin kare a gördüğün yere bir eksi kos kare a'yı yazarsan eğer kos kare a eksi bir eksi kos kare a'dan ikinci kosinüs yarım açı formunu elde etmiş olursun. Kosinus 2 a eşittir iki cos kare a 1 eğer ki cos kare a'yı çekip de buradaki cos kare a gördüğün yere 1-sin kare a yazarsan da bu sefer 3. kosinüs yarım açı formülünü elde etmiş olursun. Şimdi sakın ama sakın unutma şuraya sml notu diyin arkadaşlarım tamam mı? Bu direkt sınav taktik. Sınav taktiğidir. Soru çözme taktiğidir. Ben bir soruya baktığım zaman ne zaman yarım açı kullanacağımı anladığım taktiktir arkadaşlar tamam mı? Ve size yemin ediyorum başka kimseye anlatmadım. Diğer hocalara da anlatmadım. <gülüyor> kimseye anlatmadım. Şimdi şöyle. Kosinüsün yanında bazı sorularda mesela 1 mi gördün? Kosinüsün Kosünü, içinde ne yazarsa yazsın. Kosinüsün yanında -1 mi gördün? O zaman hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Buradaki kosinüse yarım açı formülü uygulayarak şuradaki bak kosinüsün yarım açısında ne var? Bir -1 bir, bir de artı +1 var. Bak +1 varsa şuradaki -1'i kullanarak da o biri yok edeceksin. Eksi 1 varsa şuradaki artı kullanarak kullanaraktan o 1'i yok edeceksin. Yani kosinüsün yanında 1 varsa onu yok et kardeşim. Nasıl yok edecekmişsin? Yarım açı formülü sayesinde. Eğer ki kosinüsün yanında değil de bu 1 sinüsün yanında varsa o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Çok basit. Ya da bak şu şekilde de verilebilir. Sinüsün yanında 1 olsun yeter. Şöyle yapıyorsun o zaman. Şuradaki 1 var ya işte o 1'e sin kare artı kos kare... Özdeşliğini veriyorsun sin kare x artı kos kare x diyorsun. Şuradaki sinüse de yarım açı uygulayarak şunu elde ediyorsun. Böylelikle bir tam kare ifade eline geçmiş olacak. Bu notu mutlak surette aklında bulundur. Kimseye de anlatma tamam mı? Sadece sen çöz. Şimdi son olarak tanjantına bakalım. Tanjantın yarım açı formülü öyle ağım şağım kullanılmaz arkadaşlar. Belki 100 tane sorudan belki birinde belki 1000 sorudan birinde kullanırsın. Ama biz yine de verelim. Tanjant a artı a dersen tan a artı tana a bölü 1 eksi tana a çarpı tana. a yukarısı nedir? 2 tana. a aşağısı nedir? 1 eksi tan kare a bu da tanjantın yarım açı formülüdür diyoruz. Şimdi gelin sorularımıza bir bakalım. Sin kare 75 eksi kos kare 75. Bu kosinüsün yarım açısına benziyor fakat yerleri farklı. Eksi parantezini alırsanız kos kare 75 eksi sin kare 75 olduğunu görürsünüz. Bu kısmın içerisi kosinüs yarım açı formülüdür. Yarım açı alınarak 75'e düştüyse O zaman bunun kendisi Kosinus 150'nin ta kendisidir Önünde de ne var? Eksi Şimdi ben bu kosinus 150'yi şöyle yazayım Eksi kosinus 180-30 yazayım 180'den çıkardığımız için isim değiştirmez Yine kosinus olur Ama kosinus ikinci bölgede olduğu için Eksi olur Eksi kosinus 30 Bir de başında bir eksi daha vardı Eksi eksi artı yaptı Kos 30 kaçtı kök 3 bölü 2 işte size cevap Örnek 50 Sin 36 bölü cos 72 eksi cos 36 bölü sin 72. Hemen ne yapıyorsun? Burayı sin 72 ile Burayı cos 72 ile genişletiyorsun. Üst taraf Sin 72 çarpı sin 36 Eksi Şurası cos 72 çarpı cos 36 oldu. Alt kısımda ne var arkadaşlarım? Alt kısımda da sin 72 çarpı cos 72 var. Aynen bu şekilde yazdım. Bunları yazdıktan sonra Bak Sin sin kos kos. Ulan kos kos sin sin olsaydı işimiz kolaydı. Ama merak etmeyin. Yine kolay. Eğer ki siz bunu eksi parantezine alırsanız. Kos 72 çarpı kos 36. Eksi. Sin 72 çarpı sin 36 olur. Ve daha sonrasında bölü. Bakın alt kısma bakıyorsunuz şimdi. Sin çarpı kos var. Sinüs 2 x neydi arkadaşlarım? 2 çarpı sin x kos x değil mi? Sinüs yarım açı formülünden. Peki sadece ama sadece sin x cos x nedir? 2'yi karşıya atarsın. Sin 2 x bölü 2'dir. O zaman burası nedir? 72'nin 2 katı sin 144 bir de bölü 2'si var. Demek ki burası da sin 144 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi bir de üst tarafla biraz daha haşır neşir olalım. Biraz daha ilgilenelim lütfen. Cos cos sin sin arada eksi var. Demek ki kosinüs toplam formülü. Hemen 72 ile 36'yı topluyorsunuz. kosinüs 72 artı 36 kat yapar. 108 yapar. Şimdi üst tarafa tekrar bakıyorum. Üst taraf sevgili arkadaşlarım. Şunu şöylece yukarı kaldırdım. Ve diyorum ki eşittir. Eksi kosinus 108. Eksi kosinus bakın 108'i nasıl yazarız? 180 eksi 72 diye yazarız. Alt kısımda da sin 144 var. Sin 144 de sinüs 180 eksi 36 bölü 2 diyordu. Bölü 2'yi ters çevirirsem arkadaşlarım çarparım şurasıyla 2 diye. Tamam. 180'den 72 çıktı. kosinüs ikinci bölgede. Negatif olduğu için eksi kosünüs 72 diyeceğiz. Eksi 2 çarpı kosinüs 72. Tabi burası eksi ama bir de başında eksi vardı. Artı yaptı. Bölü 180'den 36 çıktı. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için. Demek ki burası ne olacak? Sinüs 36 olacak. Peki hala. 2 çarpı cos 72 bölü sinüs 36 oldu. Değil mi burası artık? Tamam. Ee, burada sevgili arkadaşlarım. Artık şunu yapabiliriz biz. Şimdi şu kısım kosünüs 72 dediğimiz kısım. Aslına bakarsanız neydi? Sinüs 18 miydi? Çok güzel. Şimdi o zaman hemen şöyle diyoruz. Hemen şöyle diyoruz. Üst tarafa hani ne 2 çarpı sinüs 18 ya. Alt tarafa da yarım açı uygulayalım. 2 çarpı sinüs 18 çarpı kosünüs 18 dedik. İş bitti artık. 2 sin 18 2 sin 18 bir der. Geriye 1 bölü kosünüs 18 kalır. Bu da bize 1 bölü kos neydi? Sekant mıydı? Sekant 18 dereceyi verir arkadaşlarım. İşte bu ifadenin en kısa hali, en sade hali sekant 18'dir diyebiliriz. 50. örneğimizi çözdük ve artık e, devam ediyoruz. Bir diğer sayfayla 70. sayfa bitti arkadaşlar. Ve şöyle 70. sayfaya uzaktan baktığımız zaman gayet çalışılmış bir, işlenmiş bir sayfa olduğunu da anlayabilirsiniz. İnşallah sizin de sayfalarınız böyle temiz ve güzeldir arkadaşlar. Lütfen siz de aynı bu şekilde Böyle ilmek ilmek dokuyun arkadaşlar bu kitap tamam mı? Evet 51. örneğimize bakacağız şimdi. 51. örnekte. Kos 48'i bize vermiş ah. Sin A. Sin 84'ün A türünden en eşitini sormuş. Hmm, şimdi bu tarz sorularda biraz sabırlı olacaksın. 1.5 satır dahi etmeyen. Hatta normal şartlar altında şurada bulumuz yazıyor ya. O buraya sığardı. Ama nuzu sığmadı. Ve ben bu kitabın hiçbir yerinde... Şöyle bir ifade barındırmadım. Şu e, Ne deniyor buna? Kesir çizgisi mi? Kesir çizgisi olur mu? O matematiksel bir şey. <gülüyor> satır çizgisi miydi? O satır çizgisi yok arkadaşlarım. Kitabın hiçbir yerinde yok. Bulamazsınız. Niye? Öğrenci okurken gözü karışmasın. Öğrenci okurken aman yanlış bir şey yapmasın. Yanlış bir şey algılamasın diye hiçbir şekilde kullanmadım arkadaşlar bunları. Değerinizi kıymetinizi bilin. Tamam mı? bir şekilde kullanmadım bir tane bile Evet şimdi sabırlı oluyoruz Normalde bir satır bir soru bir satırdan 3 art fazla Normalde bir satır bir soru arkadaşlarım ve bir satır olmasına rağmen biraz sabırlı çözmemiz gerekiyor O yüzden çok dikkatli dinliyorsunuz şimdi kos 48 var bizim elimizde değil mi Peki ben bu kos 48'i acaba nasıl düşünebilirim de 84'e çevirebilirim ya da 84'ü nasıl 48'e çevirebilirim nasıl devşirebilirim Buna bakacağız şimdi. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Cos 48 var. Bu cos 48 neye eşit? Sinüse çevirirsek mesela. 90'dan 48'i çıkarırsın. E 42'ye eşit. Sin 42. Şimdi işe yarar mı? Aa bak 84 42'nin iki katı değil mi? Aa peki. O zaman şöyle diyelim mi biz? Sinüs 42'nin a olduğunu biliyoruz. Eyvallah. Sin 84'ü de yarım açı formülünden 2 çarpı sin 42 çarpı cos 42 diye yazabilirim. Ayrıca... Sin 42 oluştuğu için artık burada ben rahatlıkla buraya A diyebilirim. Bir de başında 2 vardı. Çarpı bir de cos 42'yi bulmamız lazım şimdi. A türünden eşitliği bulacağız ya. Peki sin 42 A ise cos 42 nedir? Hemen bir tane üçgen çizersin. Şöyle, şöyle ve şöyle. Dersin ki hocam şurası 42 derecelik açı olsun. E bunun sinüsü A'ymış. Yani karşı bölü hipotenüs A ise A bölü 1'dir. Peki burası nedir? 1 eksi A karenin kare köküdür arkadaşlar. Ve bana cos 42 lazım. Komşu böyle hipotenüs yani 1 eksi a karenin karekökü. O halde cevabımız 2 çarpı a çarpı 1 eksi a karenin karekökü olacaktı sevgili arkadaşlarım. İşte cevap buydu. Devam. Tan 15 artı kot 15'in karekökü. Bu ifade neye eşittir? Ya şimdi biz hiç böyle bir şey öğrenmedik ki. Ha böyle bir şey anlatmadık biz. Anlatmadık ama şunu söyledik tanjant sinüs bölü kosinüstür kotanjant da kosinüs bölü sinüstür O halde arkadaşlarım hemen buna şöyle diyorsunuz sinüs 15 bölü kosinüs 15 artı kosinüs 15 bölü sinüs 15 diyorsunuz en son karekök işini almayı unutmayalım Ben burayı sinüs 15'te burayı kosinüs 15' ile Eğer genişletecek olursam şimdi iyi dinliyorsun sin kare 15 artı kos kare 15 geliyor bölü alt kısımda ise Sinüs 15 çarpı kosinüs 15 oluşuyor. Üst taraf nedir? Sin kare 15 artı kos kare 15. 1'dir değil mi? Bölü. Sin 15 çarpı kos 15 de yarım açı formülüdür aslında bakarsanız. Ve sinüs 30. Sinüs 30 olsaydı 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15 olur. Demek ki bölü 2. Peki sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 bölü 2 kaç yapar? 1 bölü 4 yapar. Ters çarparsan doğru cevabın 4 olmaması gerektiğini görürsün. 4 değil neden? Çünkü bir de kare kökümüz vardı onu unutmayalım. Ta en başta demek ki arkadaşlarım cevap kök 4 olacak. Yani doğru cevabımız 2 olacaktı diyeceğiz. 53. örneğimiz. X açısı pi ile 3 pi bölü 2 aralığında yani 3. bölgede. Sinüs de arkadaşlarım eksi 3 bölü kök 10 olduğuna göre Sinüs 2x artı kotanjant 2x toplamı acaba kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Burada sinüs 2x dediğimiz ifade aslına bakarsanız 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir biliyorsunuz. Şimdi sinüs x dediğimiz şey onu bize vermiş. Eksi 3 bölü kök 10 demiş değil mi? Hemen bir tane üçgen çizelim arkadaşlarım. Şöyle şöyle şöyle. Ve diyeyim ki hocam şurası x olsun. Burası 90. Şimdi sinüs neymiş? 3 bölü kök 10. Yani burası 3'müş burası kök 10. Hocam eksi değil miydi? Ya Bir dur. Zaten x'ler 180'den büyüktü ama biz gittik böyle çizdik zaten. Dur sen. Şurası nedir? 1'dir. Şimdi bize ne lazım? Kosinus x lazım. Kosinus de 1 bölü kök 10. Aaa dur ama. x neredeydi? 3. bölgede. 3. bölgede kosinus ne negatif. O zaman çarpı eksi 1 bölü kök yazıyorsunuz. Çaktınız köfteyi. Bir de çarpı başında 2 var. Şimdi bak. eksi ile eksinin çarpımı zaten artı yapar. 2 kere 3 6. Kök 10 kere kök 10 10 yapar. 2 ile sadeleştirirseniz de 3 bölü 5 gelir. Şimdi sinüs 2x neymiş arkadaşlarım? 3 bölü 5'miş. Okey. Bir tane daha üçgen çizdim ve şimdi dedim ki hocam şura 2x olsun tamam bunun sinüsü neymiş 3 bölü 5'miş 5'miş sinüs 2x'i buldum ben 3 bölü 5 diye demek ki burası 3 burası 5 o zaman şurası kaç 4'tür bizden bizden ne isteniyor kotanjant 2x yani 4 bölü 3 bak burası da 4 bölü 3'müş şimdi 3 bölü 5 ile ne yapacağız artı 4 3'ü toplayacağız burayı 3 ile burayı 5'le genişletirseniz 9 artı 20 bölü 15 gelir Üst taraf 29, alt taraf 15, cevap 29 bölü 15'tir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geçtim 54'de. Cos 9x bölü sin 3x, sin 9x bölü cos 3x toplamını bul demiş. Hemen sen ne yapıyorsun? Üstteki sorulardan alışkınsın artık. Burayı kosinus 3x'te, burayı sinüs 3x'te genişletiyorsun. Şimdi üst tarafa bakalım. Kosinus 3x çarpı kosinus 9x artı sinüs 9x çarpı sinüs 3x dediniz bölü alt kısımda ne oluştu? sin 3x çarpı cos 3x oluştu. cos 3x çarpı sinüs 3x oluştu. Şimdi üst tarafa bakalım. cos cos sin sin kosinüs toplam formülüdür aslında bakarsanız. Ve pardon, kosinüs fark formülüdür çünkü arada artı var. Neyden neyi çıkaralım? 9x'ten 3x'i çıkaralım. Yani cos 9x 3x. Yani kosinüs 6x. Peki, bölü. alt kısma bakıyoruz. sin çarpı cos bu sinüs yarım açı formülünün bir sonucu ve alt kısımda o zaman sinüs 6x unutmayın bölü 2. Çünkü başında ikisi yok. Pekala. Yani. 2'yi ters çevirip çarparsanız 2 çarpı cos 6x bölü sinüs 6x yapar ki cos sin neydi arkadaşlarım? Kotanjant. O zaman cevabımız 2 çarpı kotanjant 6x olacakmış diyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlarım 55. örneğimizdeyiz. Cos küpik x sin küp x sinüs 2x bölü 2 artı 1'e böl demiş. Bu ifadenin en sade hali. Bak şimdi. Üst tarafa küp açılımı uygulayabiliriz, küp farkı açılımı. Alt tarafta biraz uğraşalım. Sinüs 2x neydi? 2 çarpı sin x çarpı kos x diye sinüs yarım açı formülünden. Alt kısmında ne var? Bölü 2'si var. O zaman şu bölü 2 ile bu bölü 2 giderse artı bir de birimiz var, değil mi? Yani bir artı sin x çarpı kos x. Şimdi bu 1 de sevgili arkadaşlarım ne demiştim ben size? Sinüsün yanında 1 varsa o biri sin kare x artı cos kare x uygula yani burası arkadaşlarım şuradaki bir yazıyorum bakın sin kare x artı cos kare x yazdım niye böyle ayrık yazdım ben bunları çünkü sen daha iyi anla diye ortaya da sin x çarpı cos x'i yazdım pekala hala anlamadın değil mi neden ortaya yazdığımı? birazdan anlayacaksın şunu bu şekilde yazdım ya üst tarafa geldi bir şimdi cos küp x eksi sin küp x bu nedir açılım yaparsanız cos x eksi sin x çarpı cos kare x cos kare x artı cos x çarpı sin x artı sin kare x'tir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Sin kare x cos kare x sin x çarpı cos x. Evet üstteki çarpım durumundaki şu ifadeyle alttaki paydadaki bu ifade eşit mi? O zaman bunlar ne yapar? Komple gider arkadaşlar. Bunlar gittikten sonra geriye ne kalır? Sadece ama sadece cos x eksi sin x kalır elimizde. İşte bu da bizim şuradaki ifademizin en sade halidir deriz. Ve sevgili arkadaşlarım 56. sorumuz için sağ üst taraftayız. Bir abc üçgeninde a açısı b açısının iki katıymış. Şimdi hemen bir abc üçgeni oluşturalım biz şuraya. a açısı b açısının iki katı olsun. Şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım. Şurası a olsun. Şurası b olsun. Şurası da c olsun. Şurası eğer x ise burası 2x'miş arkadaşlar. a açısı b açısının iki katı oldu. BC kenarı yani şurasının 4 katı AC kenarının 5 katıymış. O zaman ben BC kenarına 5K dersem AC kenarına 4K diyebilirim gönül rahatlığıyla. Bakın AC kenarı 4K oldu. BC kenarı 5K oldu. Kosinüs B soruluyor. Çok dikkatli dinle lütfen. Çünkü çok güzel bir soru. Sinüs teoremini bildin mi? Hatırladın mı? Peki. O zaman ne diyorum? 5K bölü sinüs 2x eşittir. 4K bölü sinüs x. Tamam. Her iki tarafta k'lar var. K'ları görmezden gelebiliriz. Sonrasında şu sinüs 2x nedir arkadaşlarım? 5 bölü 2 çarpı sinüs x çarpı cos x. Bakın yarım açılımı uyguladım ben buraya. Eşittir karşıda ne var? 4 bölü sinüsü x sinüs x mi var? Pekala. Şuradaki sinüs de buradaki sinüs x'i sadeleştirip içler dışlar çarpımı yapsam mis olmaz mı? Yapıyoruz içler dışları. Ee, şurası ne oldu arkadaşlarım? Sinüs x gitti. 4 çarpı 2 cos x. 8 cos x. Eşittir 5 kere 1'den 5. Cos x neymiş arkadaşlarım? 5 bölü 8. Benden ne istenmiş? Cos b. B açısı neydi? x'ti O zaman ben burada bulduğum cos x aslına bakarsanız. Cos b olmaz mı? Olur değil mi? Cevabımız neymiş? 5 bölü 8'miş. Bakın hem iki kazanımı uyguladık burada. 1. Bir, birinci kazanım. Sinüs teoremi. ikinci kazanım. Sinüs yarım açı formülü. İkisini birleştirilmiş ve sorulmuş bir soru aslına bakarsanız. Devam ediyorum 57. örnekte. x pi bölü 15'e eşitmiş. 8 çarpı tanjant 11 x bölü 2 bölü kotanjant x eksi tanjant x işleminin sonucu sorulmuş bize. Peki çözer miyiz? Çözeriz ya sıkıntı yok. Şöyle. Kotik x eksi tan x demiş ya. Bu kot e ben cos x bölü sin x desem. Sonra çıkarsam neyi? sin x bölü cos x'i. Bak şurası kotanjant, burası tanjant. Şimdi ben burayı cosüs x ile genişleteceğim. Burayı sinüs x ile genişleteceğim tabii haliyle. Üst tarafı ne olur biliyor musun? cos kare x, x sin kare x olur. Alt tarafta da sin x çarpı cos x yakalarız. cos kare x, x sin kare x neydi arkadaşlarım? Tabii ki de kosinüs yarım açı formülüydü. Yani kosinüs 2 x'te. Alt tarafta sinüs 2x bölü 2 mi? Çünkü ikisi yok değil mi başında? O olmadığı için bölü 2 diyorum. Pekala hala 2'yi ters yerip çarparsam 2 çarpı cos bölüsü neydi? Kotanjant. 2 çarpı kot 2x elde ettik arkadaşlar. Yani burası alt taraf payda. Şimdi gelin üst tarafa bakalım. Üst tarafta 8 çarpı tanjant 11x bölü 2'miz var. Alt kısımda da 2 çarpı kotanjant 2 ximiz var arkadaşlar. Peki. Şimdi birazcık düşünmekte fayda var. X'i pi bölü 15 olarak vermiş bu vatandaş bana. Şimdi ben gidip bu X gördüğüm yere pi bölü 15'i yazsam acaba neler çıkabilir? Buna bir kontrol etsek. Hoş olmaz mı? Olabilir. Peki yazalım hadi. 11 çarpı pi bölü 15 bölü 2. Yani şöyle yazabiliriz artık. Buradaki bölü 2'yi de buraya yazabiliriz. Pekala. Üst taraf 11 pi bölü 30 oldu. Alt tarafta da 2 kere bak. 2 pi bölü 15 mi oldu? Aynen öyle oldu. 2 pi 15 ne demektir arkadaşlarım? 2 ile genişletirseniz. 4 pi bölü 30'dur değil mi? Pekala. Şimdi tanjantın içerisinde şöyle yazalım. 8 çarpı tanjant 11 pi bölü 30 bölü 2 çarpı kotanjant 4 pi bölü 30 dedim. Şuradaki 8 ile 2'yi sadeleştirelim. Çok göze batıyor. 4. Şimdi burada çok dikkatli olun. 11 pi bölü 30 ve 4 pi bölü 30 size neyi anlatmaya çalışıyor? Toplayın bakalım ikisini. Ne gelir? İkisinin toplamı 15 pi bölü 30 gelir. Peki 15'le sadeleştirirseniz ne gelir? Pi bölü 2 yani 90 derece değil mi? Peki demek ki şuradaki açının şunun da toplamı neymiş? 90 derece. E birbirini 90'a tamamlıyorlarsa bunlar. Tanjantları. Kotanjantlarına eşit değil miydi? Eşitti. O zaman elimizde sadece ne kaldı? 4 kaldı. Cevabımızda 4 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Güzel yazmışız. <gülüyor> Devam. 58. ABC bir dik üçgen. AD buraya dik, bu buraya dik. BC 8 demiş bak. Şurası 8'miş. AD'nin X türünden eşit. AD dediği yer şurası arkadaşlarım. Buraya H diyelim. H'ın X türünden eşit sorulmuş. Peki bca açısı da x'miş bca neresi şurası pekala şimdi e, h dediğimiz yerin x türünden eşiti isteniyor bizden bulabilir miyiz Tabii ki buluruz yani şimdi şöyle diyelim o zaman gençler bir <gülüyor> deyip bulamıyormuşum mesela <gülüyor> Şimdi arkadaşlarım AD dediği yer H'tı. H'in X cinsinden eşiti hissediyor. Biraz da dilim dönmemeye başladı. Bakalım 48 dakika olmuş. Yani alışkınız 1 saatlik videolar ama neden dilim bu şekilde dönmüyor bilmiyorum. Neyse. Biraz hızlı konuştuk sanırım değil mi? Hiç mola da vermedik. Normalde şöyle ekranı büyütüp mola veriyorduk ama bu videoda vermedik de. Ders heyecanlı geldi herhalde bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarım bu kısımda şöyle diyelim öncelikle. Ee, şurası dik üçgen ya. Bu dik üçgeni sevgili arkadaşlarım daha iyi görmeniz açısından şöyle yapmak istiyorum. Bu dik üçgeni bir çevirelim biz. Yani ayağa kaldıralım. O nerelere gittik? Dur ha şöyle ol. Şöyle. Şöyle ve şöyle diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurası dik. Bu dikten de şuraya bir tane dikinmişti. Üçgeni çeviriyorum ben şimdi. İyi anlayın diye tamam mı? Şurası dik. Şuranın 8 olduğunu biliyoruz. Şurasını H dedik. Ve şurası da x bakın. Çevirdi üçgeni bu hale geldi. Şimdi arkadaşlar, burası x'e. E şurası da hipotenüsü bunun. Şurası neydi? Hemen komşusu olduğu için 8 çarpı kosinüs x'ti. Karşısı olduğu için 8 çarpı sinüs x'ti değil mi burası? Bak karşısı şurası. 8 çarpı sinüs x diyorum o halde buraya. Buraya da 8 çarpı kosinüs x diyorum. Peki, buraya kadar her şey tamam. Güzel. Şimdi gençler, iyi dinleyin. Bizim elimizde farklı renkle göstermek istiyorum. Şurada yine bir dik üçgen var gördüğün üzere. Ve bu dik üçgende artık az önce 8 çarpı cosx x dediğimiz yer hipotenüs oldu arkadaşlar. Ve aynı mantaliteyle aynı yöntemle ben buradaki haşı eşittir 8 çarpı cosx x çarpı sin x olarak yazabilirim. Burayı iyi anla bak. Eğer ki şuraya a demiş olsaydım haşı nasıl yazardım? Hocam h tabii ki a çarpı sinüs x olurdu. Değil mi? Hipotenüs çarpı sinüs x. E madem öyle hipotenüs 8 cos x'le çarpı sinüs sinüs x derim. Şimdi tabii e, şıklar eğer şıklı bir soruysa çözeceğin soru. Şıklarda böyle bir ifade bulamazsan şunu yapacaksın. Ya hocam ben bunu 4 çarpı 2 çarpı e, sinüs x çarpı cos x diye yazarsam eğer şu şekilde 2 sinüs cos x bize zaten şeyi veriyordu. Neyi veriyordu? Sinüs 2x'i veriyordu. Şıklarda kesinlikle ben olsam böyle sorarım. Şıklarda kesinlikle bu, soru, bu vardır arkadaşlarım. Yani şu da doğru bir cevap. Aradaki çarpı tabi. Yani çarpı olarak yazdım ama kalem kaymış biraz. Şöyle. Ee, bu da cevap. Doğru cevap. Onda sıkıntı yok. Zaten bundan elde ettik onu. Yanlış olmasına imkan yok ama şıklarda diyorum böyle verir bence ÖSYM diyorum. Hani bence bana biraz kulak ver diyorum. Tamam mı? 71. 1. sayfamızda bitirdik mi böylelikle? Şöyle bu uzaktan bakalım mı sayfaya ne dersin? Bak nasıl doldurmuşuz sayfayı gene. Vallahi sağlam doldurmuşuz. İnşallah senin sayfanda öyle dolu doludur. Ve artık 59. örnek bu videonun son örneği. Ya Rabbim çok şükür. Sizler sizlerin karşısında olamamak olmamak için böyle şey sevinmiyorum arkadaşlarım. Ciddi anlamda çok yoruldum. Yani neden yordu bu video beni Hiç anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Çaya 3 dakika kalmış. Sinüs 38 A'ymış arkadaşlar. <gülüyor> Sinüs 64'te A türünde eşit soruluyor. Ha bu şuradaki soru gibi sanki ha? Ne dersin? Şu soru gibi mi? Ödev mi bıraksam acaba? <gülüyor> Neyse yok yok ödev yok. Şöyle. Sinüs 38 demişiz. Sinüs 38 kosinüse çevirsek neler olur acaba? Üstteki soru gibi yer mi? Kosinüs kaça eşittir arkadaşlarım? Bu 52'ye mi eşittir? Tamam. Bu kosinüs 52 dereceye eşit. Bu da A. Ama şimdi 52 ile 64 arasında bir bağıntı kurmamız lazım. Kuramıyoruz. O zaman bunu da kosinüse çevirelim. Kosinüs kaç olur arkadaşlarım? 26 derece mi olur? Değil mi? Peki 52 26'nın 2 katı mı? Çok güzel. Bitti soru. Şimdi o zaman kosinüs 52 şöyle yazalım biz. kosinüs yazalım yarım açısıyla. 2 kos kare açıyı yarıya düşür 26 1 Evet bu A'ymış. Şimdi bizden istenen şey neydi? Cos 26 idi. Şimdi o zaman cos 26 yalnız bırakacağım. Eksi 1'i attınız karşıya. 2 çarpı cos kare 26 eşittir. A artı 1 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. Corts ve Corts. Cos kare 26 A artı 1 bölü 2 ise cos 26 her iki tarafın karekökünü alırsan A artı 1 bölü 2'nin karekök olur arkadaşlarım. İşte bu da bize cevabı verecektir. Evet çok zor değilmiş değil mi? Arkadaşlarım bir sonraki videomuzda trigonometrik denklemlerde olacağız. Ben işleyeceğim de sen gelir misin bilmiyorum ama bence gelmen lazım. Çünkü trigonometrik denklem sen de biliyorsun ki biraz karmaşıktır. Dolayısıyla sabırlı bir şekilde işleyeceğiz ama güzel bir ders olacak. Trigonometrik denklemleri sana öğreteceğim. Tamam. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutma.